Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Mayıs'ta Türkiye saatine göre sabah 7.13'te 25 derece Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. Tam ay tutulması 2022'nin ilk ay tutulması meydana gelecek. Bir sonraki ay tutulmasını 8 Kasım 2022'de yaşayacağız. Evet, bu ay tutulmasıyla beraber Özellikle Mayıs ayında enerjiler çok kuvvetli ve çok değiştirici ve önümüzdeki birkaç aylık dönem bu tutulma enerjileriyle şekillenecek. 131 saros nolu bir tutulma ve bu saros ailesine ait en son tutulmayı 2004 yılında yaşamıştık. 4 Mayıs 2004 yılında yaşadık. Saros üçlü saros döngülerinde 54 yıllık döngülerle beraber. Aynı coğrafi bölgeyi etkileyen tutulmalar meydana gelir. Bu 54 yıllık döngülere baktığımızda aynı Saros'a ait tutulmalardan 1968'de yaşadığımız tutulma yine ülkemiz için önemli bir tutulmadır. Bir önceki döngüdeki 1914 yılındaki tutulmada yine ülkemiz için ve dünya için de yine çok önemli bir tutulmadır. 1914-1968 yıllarındaki yaşanan olayları ve genel olarak ülkemizdeki gelişmeleri tekrar bir gözden geçirmekte fayda var Tabii ki Akrep burcunda meydana gelen 19 yıllık döngülerle meydana gelen Akrep burcundaki en son ay tutulmasını ise bu derecelere yakın 16 Mayıs 2003 yılında yaşamıştık lütfen 2003 yılının bahar ve yaz aylarını şöyle bir gözünüzün önüne getirin Çünkü Benzer şeyler tetiklenebilir hayatınızda doğum haritalarınızda aynı noktalarda aynı derecelerdeki gezegenler bu tutulmayla da benzer etkileri alabilirler tutulma dünya üzerinde birçok ülkeden gözlenecek Kuzey Amerika Güney Amerika'nın büyük bölümü Kuzey Batı Avrupa Afrika Asya büyük geniş bir coğrafi bölgeden gözlenebilecek bir ay tutulması, tam ay tutulması, tam ay tutulmalarında tutulma sırasında ayın etrafında kızıl bir ışık belirir. Bu nedenle kanlı ay tutulması olarak da isimlendirilir. Evet bu tutulmada bu cins tutulma dolayısıyla tutulmanın tam olması Tabii ki etkilerinin de çok daha güçlü olabileceğini işaret ediyor astrolojik olarak herkes aynı şekilde etkilenmeyecek özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız bu tutulma sabit burçlarımızı daha çok etkiliyor akrep boğa kova ve aslan burçlarının 20 ile 30 derecelisi arasında güneş burcunuz yükselen burcunuz kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bunların sembolize ettiği konularla ilgili bu tutulma enerjileri aktifleşecektir 19 Kasım 2021 yılında boğa burcunda önemli bir ay tutulması yaşadık ve bu tutulma algol sabit yıldızıyla birleşmişti hatırlarsanız bu tutulma sırasında da ay 25 derece akrepteyken güneşte de 25 derece boğada olacak yani yine algol sabit yıldızıyla birleşen bir güneş var Aslında geçtiğimiz Kasım ayındaki ay tutulmasıyla büyük oranda eşdeğer enerjiler barındırıyor bu ay tutulması Akrep Burcu zodyakta 8. evi yönetir Mars ve Pluto tarafından yönetilir krizler dönüşümler ölüm ve yeniden doğuşla sembolize edilir ay akrepte zor bir pozisyondadır ve ay tutulmaları daha çok dişi enerjiyi ve daha çok duygularımızı bilinç dışımızı etkilediği için Duygusal süreçlerimizde de çok zorlayıcı olabilir. Tutulma ve tutulma yakınlarında, hatta önümüzdeki e, Ağustos ayına kadar olan süreçte tutulma enerjileriyle beraber bazı krizlerle de yüzleşmemiz mümkün. Özellikle e, hayatımızda bitmesi gereken, hayatımızdan çıkması gereken, dönüşmesi gereken konular öne çıkacak. Çünkü bu tutulma Güney Düğüm tutulması ve kova burcundaki Satürn'den de kare açı alıyor. Bitişler, sonlanmalar, önemli dönüşümler artık çok da fazla engelleyemeyeceğimiz tamamlanmalarla alakalı aslında. Bunlar duygusal süreçlerimizle ilgili olabilir, kabullenişler olabilir, bazı farkındalıklar olabilir ve hayatımızda gerçekten düzenimizle ilgili, alışkanlıklarımızla ilgili, ilişkilerimizle ilgili bazı önemli bitişleri, dönüşümleri bir şekilde tetikleyebilir akrep burcu krizlerin burcu dedik ve özellikle finans konuları ekonomi para maddi paylaşımlar borç alacak dengeleri akrep burcu ile yönetildiği için tüm dünya üzerinde ve ülkemiz içinde ekonomiyi borçlanma konularını finans piyasalarını bankaları ekonomik yapıları büyük şirketleri ve devletleri etkileyebilecek bir tutulma döngüsündeyiz aynı şekilde akrep Doğada yeraltı kaynaklarını, madenleri yönetir, enerji kaynaklarını yönetir, kriminal konularla da ilgilidir. Duygularımızla ilgili olarak özellikle ilişkilerde çok tutkulu olabileceğimiz bir süreç. Tabi burada ilişkilerde hem finansal paylaşımlar hem duygusal paylaşımlar, cinsellik temaları çok vurgulanırken bunlarla ilgili konularda krizler ve bunlarla ilgili dönüşümler de bu tutulmayla biraz daha hayatımızda baskı yaratabilir ay tutulmaları bizi ruhsal bedensel fiziksel olarak çok etkileyebilir O nedenle kronik sağlık sorunlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor özellikle Satürnün açısı burada daha ciddi bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini işaret ediyor Eğer görmezden geldiğimiz bazı sorunlar varsa hayatımızda hani bu ilişkilerle ilgili bir problem olabilir sağlığımızla ilgili bir konu olabilir finansal konular olabilir borçlar olabilir Ver ee, belki bizim duygularımızla bilinçaltımızda tuttuğumuz, bazı bastırdığımız konular olabilir. Bunların daha fazla kendini göstermesi, açığa çıkması ee, söz konusu ve bunları kontrol etmekte zorlanabiliriz. Ay tutulmaları güçlü dolunaylardır. Yani birkaç kat güçlü bir dolunay etkisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha dürtüsel davranabiliriz, daha duygusal davranabiliriz ee, ve akrep burcunun sembolize ettiği kıskançlıklar, Öfke, şiddet, kin, intikam gibi daha negatif duygular, bu dolunayla beraber tetiklenebilir. İlişkilerde, özellikle tutkulu ilişkilerde, bu tarz negatif duyguların yarattığı baskılar, manipülatif durumlar, zor zorlayıcı durumlar yaratabilir. Özellikle güneşin de alkolde olduğunu düşünürsek, şiddet, baskı, işte ölüm, kalım, kavga, tartışma. Hani özellikle tabii ki dişi ve kadın figürlerin zarar görmesi gibi özellikler, yani yapılar bu tutulmayla daha da belirgin hale gelebilir. Duygularımızı, dürtülemizi kontrol etmemiz gerekiyor. E, finansal konularda da manipülasyonun ortaya çıkabileceği, baskıların artabileceği bir süreç. Özellikle ekonomiye dikkat edeceğiz. Zaten geçtiğimiz Kasım ayındaki o boğa tutulmasıyla beraber tüm dünya üzerinde ve ülkemizde de artan enflasyon oranları ve artan ekonomik baskılar, krizler hayatlarımızı zorlaştırdı ve zorlaştırmaya devam ediyor. Bu tutulma döngüsü akrep. Birçok konuyu belki daha da fazla zorlaştırabilir. Daha da zor durumlarla, krizlerle bizi yüzleştirebilir. Evet, Satürn diyor ki artık yeni bir yapılandırma zamanı ama yeni yapıların kurulabilmesi için de gerekli artık dönemi tamamlanmış olan, bitmesi gereken, eskimiş, hayatımızdan çıkması gereken konuları da bir hayatımızdan çıkaracağız bunları tamamlayacağız yani yeni bir yapı kurmak için önce bir şeyleri de bırakmak gerekiyor ee, yani yeni bir doğum öncesinde bir ölüm gerekiyor bunun gibi bir tema var Evet fiziksel ölümlerde karşımıza çıkabilir kayıplarla da karşılaşabiliriz ee, bunun yanı sıra işte bitişler olabilir Burcu sizin doğum haritanızda hangi evinizde ise o ev konularında özellikle bu krizleri dönüşümleri ee, yeniden doğumları mücadeleleri daha fazla yaşayabilirsiniz yükselen burçlarınıza göre lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Akrep burcu sizin hangi evinizde hangi ev konuları bu dolunayla beraber e, aydınlanacak ama bunlar biraz hani krizlerle de yüzleşme şeklinde ee, mücadele gerekiyor Akrep köklü dönüşümler ve şifa ile ilgilidir Hani bu bir sağlık sorununun işte şifalanması için bir ameliyat gerektirebilir örneğin bir tedaviye başlayabilirsiniz. E, bunu yaşarken sıkıntılar olabilir, acılar olabilir ama e, sonuçta iyileşme ve şifa da gelir. İşte bu yüzleşmeleri de yapmamız gereken önemli bir dönemde olacağız. Doğa olayları tetiklenebilir. E, çünkü yer altının yeraltı kaynaklarını etkiliyor Akrep Burcu. E, ülkemizin 5. evinde ülkemiz bir Akrep ülkesi ve bizim Akrep Burcu'nda çok fazla gezegenimiz var Jüpiter'imiz de Akrep Burcu'nda Aslında 5. evimizde Jüpiter'imizde tetikleyen bir ay tutulması bu 5. Ee, ev daha çok halkı etkiler ve gençleri çocukları etkiler genç nüfusu etkiler tutulma haritasına baktığımızda ikizler Burcu yükseliyor Türkiye'ye göre İkizler Burcu ülkemizde 12. evdir Burası biraz daha gizli bir alan bilinmeyen gizli konular saklı konular veya hani gizli düşmanlıklar bunlarla ilgili alandır ve tutulma an haritasında altıncı evde olacak altıncı ev kamu alanı genel olarak iş ve çalışan kesim aynı zamanda ülkenin genel sağlığı hizmet sektörü askeri güvenlik görevlileri ordusu donanması Bunlar altıncı evle ilgilidir ve tutulmayla beraber jüpiterimizin de etkilenmesi bir kere ülkede genel sağlık konularına da dikkat çekiyor bu belki 5. ev olunca biraz daha çocuklar gençlerle ilgili temalar olabilir aynı zamanda hizmetli sektörü dedik kamu alanı dedik asker ve donanma ile ilgili konular olabilir dedik ve akrep burcunu yöneticisi Mars tutulma sırasında balık burcunda olacak denizler Denizler olunca askeri alanda tabii ki e, belki donanmamızla ilgili konular. işte Akdeniz, Ege veya Karadeniz'de olabilecek bazı krizler. Satürn'ün de önemli bir açısı var. 8. evden geliyor. E, bu e, ekonomik krizlerle de ilgili tabii ki. Ekonomik anlamda zorlanma özellikle dış ülkelerle e, borçlanmalar. Ee, ve buralarda görebileceğiniz bazı baskılar, ekonomik krizler, bankalar ya da finans sektörlerinde olabilecek bazı baskılar bunları arttırabilecek bir dönem. Ay tutulması Türkiye'nin Akrep Burcu'ndaki Jüpiter'in üzerinde olduğu için Jüpiter'de bizim natal haritamızda 10. evimizi ve 6. evimizi yönetir. Aynı zamanda liderler, hükümet, yönetimle de ilgilidir ve bizim ekonomik kaynaklarımız zenginliklerimizle de ilgilidir. Ee, burada tutulma İçinde bulunduğumuz şartlarla ilgili bazı aydınlanmalar getirebilir tabii ki. Satürn açısı zorluklar, sorumluluklar, ihmal edilmiş konular, yüzleşmeler anlamına geliyor. Ve yönetim kesiminde güneşin de boğa burcunda olması 11. evde özellikle meclis, parlamento, yöneticiler, liderlerle ilgili konularda bazı zorluklar ve buralarda dikkat çekici gelişmeleri de tetikleyebilir tabii ki. 5. Ee, evdeki bu ay tutulması genel olarak gençleri halkı etkiler dedik. Genel e, bu tabii bir yandan da turizm sektörü e, ekonomik kaynaklarımız halkın refahı mutluluğu eğlence sektörü sanatçıları sanat sektörü spor ve sporcuları ile ilgilidir beşinci. Ee, olumlu gelişmeler de bekleyebiliriz özellikle sanat ve spor alanında uluslararası alanlarda bazı olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Çünkü Mars'ın şu anda Burcundaki pozisyonundan olumlu bir temas da alıyor tutulma derecesi. Aynı zamanda liderlerle ilgili yine çok dikkat çekici gelişmeler karşımıza çıkıyor. Ünlü kişilerle ilgili bazı kayıplar da olabilir. Satürn çünkü 8. evden açı yaptığı için bu ölüm temasını da ortaya çıkarıyor. Kayıplar, bazı zorluklar özellikle liderlerle ilgili zorluklar ve tabii ki ekonomiyle ilgili zorlukları arttırabilecek bir tutulma döngüsündeyiz. Çünkü hem 5. ev hem 8. ev ülkenin refahı, ekonomisi, maddi durumu piyasalara etkiler. Piyasalar, e, borsa ve spekülatif piyasalarla da ilgili hızlı gelişmelerin olabileceği bir e, döngüdeyiz. Yani Mayıs ayı bu tutulma öncesinde ve sonrasında birkaç hafta sürebilecek bir tesir olabilir. Özellikle piyasalarda, spekülatif piyasalarda bazı çok önemli hareketler getirebilir. Kayıplar da getirebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Çok fazla risk almamamız gereken bir dönem. Daha temkinli, daha elimizdeki kaynakları değerlendirme, bunları doğru kullanma yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Zaten boğa akrep tutulmalarının aktif olduğu bir 1,5 bir yıllık bir süreçteyiz. Hem ülkemiz hem dünya üzerinde özellikle ekonomik ve genel olarak maddi ihtiyaçlarımızla ilgili en temel ihtiyaçlarımızla ilgili piyasalar ve para ile ilgili konularda önemli bir sınav dönemindeyiz. Boğa burcu kuzey düğüm yönünde sahip olduğumuz kaynakları doğru değerlendirmemiz, bunlara gerçekten elimizde tutmamız ve mümkün olduğunca üretmemiz anlamında bizi teşvik ederken güney düğüm yönündeki akrep tutulmaları Çalışmadan, emek harcamadan kazandığımız veya kazanmaya çalıştığımız ya da işte borçlandığımız, üretmeden harcadığımız alanlarda daha fazla bizi zorlayabilir. Buralarda sıkıntılar, yüzleşmeler ya da işte ihmal ettiğimiz konularla daha fazla karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden... Akrep Burcu'ndaki tutulma diyor ki ekonomiye dikkat edeceğiz. Kaynaklarımızı doğru değerlendireceğiz. Özellikle başkalarıyla paylaştığımız paralara, borçlanma konusuna dikkat edeceğiz. Şimdi göre yükselen burçlarınıza göre özellikle tutulmanın hangi alanlarda sizi etkileyebileceğini kısa kısa anlatacağım. Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar ay tutulması 8. evinizde olacak. 8-2 aksı Önemli bir baskı altında tabii ki bu tutulma döngüleriyle beraber. 8. ev başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralardır, borçlanma konuları, kredi konularıdır, i̇şte miras, sigorta, nafaka, vergi gibi konular. E, buralarda bazı krizlerle yüzleşebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili dönüşümler olabilir. Evlilikle veya boşanmayla ilgili ve bunun finansal paylaşımları ile ilgili ya da işbirlikleri ile ilgili konularda e, paylaşımlar söz konusu olabilir. E, Satürn tabii ki bazı borçların, ya da işte ekonomik anlamda baskıların olabileceği bir süreci işaret ediyor. Kredi konularında daha önce yapmış olduğunuz bazı girişimler sonuç verebilir. Bir borcun ödenmesi gibi bir konu gündeme gelebilir. Ya da bir verginin yapılandırılması gündeme gelebilir. Tabii ki bu ruhsal ve hani duygusal krizler veya sağlıkla ilgili konuları da etkiler 8. ev. Yani sağlığınızla ilgili bir operasyon, bir ameliyat gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra... Psikolojik anlamda bazı yüzleşmelerle karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde tutkulu olabileceğiniz bir dönem. Cinsellikle ilgili konularda dürtüsel davranabileceğiniz bir dönem. Özellikle ilişkilerdeki bu krizleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Boşlanma konularında da dikkatli yaklaşmanız gerekiyor sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Akrep burcundaki ay tutulması 7. evinizi aydınlatırken ilişki dinamiklerinizde önemli farkındalıklar olabilir. Bir karara varabilirsiniz. Belki bir evlilik kararı olabilir bu. Evlenme teklifi alabilirsiniz veya bir ilişkinizde yol ayrımları olabilir, boşanma gibi konular olabilir. Çünkü satürn bitişleri, sonlanmaları, dönüşümleri de tetikleniyor. Bunlar işbirlikleriyle, ortaklıklarla ilgili olabilir. Eşinizle, ilişkinizde, belki evliliğinizde bazı dönüşümler olabilir. Bu evliliğin bitmesi olabileceği gibi belki ilişki dinamiğinizde bir değişiklik olabilir örneğin yani. Bu da söz konusu. Eşinizin hayatında, eşinizin işleri olabilir, eşinizin kariyeri veya eşinizin genel sağlığıyla ilgili konularda da bazı gelişmeler olabilir. Aile büyükleri, ebeveynler, onlarla ilgili konular da tabii ki Satürn 10. evde olduğu için bu tutulmada tetiklenebilir. Eşinizin ailesi de olabilir, sizin aileniz de olabilir. Evdeki sorumluluklar, taşınma konuları, emlak alma, satma gibi konular veya buralarda olabilecek konular yer değişiklikleri bu tutulmayla beraber gündeminizde olabilir Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Sizin için önemli bir tutulma ama her boğa aynı şekilde etkilenmiyor ee, özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 20 ve 30 derece aralarında ise bu tutulmadan bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili boğalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar ay tutulması altıncı evinizde olacak Günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızda bazı dönüşümler olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili, yani yardım aldığınız kişilerle ilgili, yardımcınızdır, asistanınızdır mesela, işten ayrılabilir veya işte onunla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Ee, çalışma şartlarınızda değişimler olabilir, mesleki anlamda görev tanımınızda değişimler olabilir, yer değişimleri olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular aktif. Yani onların sağlıklarına dikkat edin. Evet, biraz krizler olabilir, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Akrabalar, özellikle ikinci akrabalar. Yani bunlar işte am babanızın, annenizin kardeşleri falan. Böyle yakınlarınızdaki kişiler akrabalar ya da iş arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı krizler, sorumluluklar söz konusu olabilir. Bir hastalığınız varsa onunla ilgili yaşam düzeninizde değişimler yapabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz, tedaviye başlayabilirsiniz veya sağlığınızla ilgili dikkat etmediğiniz konular varsa buralarda bazı önemli yüzleşmeler de olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Akrep burcundaki ay tutulması 5. evinizi aydınlatıyor. Duygularınızın çok yoğunlaşacağı bir dönem. Daha romantik olacaksınız bu tutulmay. Tabii ki aşk hayatınız öne çıkıyor aşık olabilirsiniz süre gelen ilişkilerinize daha tutkulu bir süreç başlayabilir ee, yeni tanışmalar da olabilir çocuklarınızla ilgili konular aktif hamilelik doğum gibi konular olabilir Eğer istiyorsanız Evet bazı müjdeler getirebilir bu tutulma size ee, istemiyorsanız da bazı sürprizler getirebilir hamile olanlar sağlıklarına biraz dikkat etsinler Çünkü satürn etkisi var akrep bazı krizler işte sağlık sorunları söz konusu olabilir ee, yani sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor çocuklarınıza biraz daha özen göstermeniz gerekiyor çocuklarınız onların eğitimi onların geleceği ve onların özel hayatları ile ilgili gelişmeler olabilir bu tutulma gizli olan bir şeyleri açığa çıkarabilir size önemli farkındalıklar verebilir ee, arkadaş ilişkilerinizde sosyal ilişkilerinizde bazı önemli kararlar alabilirsiniz yani bunlar bazı dönüşümler olabilir örneğin ee, eğitimler olabilir bir hobinizle ilgilenebilir veya hobinizle ilgili konularda bir e, karar alabilirsiniz yani sanatla ilgili, spor gibi fiziksel aktiviteler, işte rekabet gerektiren konular, oyunlar, yarışlar. Hani burada biraz da eğlenceli konular hayatınızda aktifleşiyor. Bunlarla ilgili konularda da beklentileriniz ortaya çıkabilir. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, tutulmadan en fazla etki alan sabit burçlardan biri de sizsiniz ve tutulma dördüncü evinizi aydınlatıyor. Bu tutulmayla beraber yaşam alanlarınızda eviniz yuvanızla ilgili konularda dönüşümler olabilir Tabii ki taşınmalar olabilir yer değişimleri olabilir evinize satabilirsiniz ev alabilirsiniz size ait mülkleri kiralayabilirsiniz belki ailenin bazı kaynakları var. Yani aile evinin satılması, dönüştürülmesi, toprak gibi emlak gibi konularda olabilecek kararlar olabilir. Ebeveynlerle ilgili konuda Anneniz, babanız sizin veya eşinizin yakınları. Hani Buralarda bazı sorumluluklar olabilir. Yani onların hastalıkları söz konusu olabilir örneğin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20-30 derece arasındaysa bu tutulma döngüsünden güçlü etkiler alabilirsiniz geçtiğimiz Kasım ayında etki aldığınız konular tekrar tetiklenebilir veya onlarla ilgili konularda yani farklı bir dönüşüm olabilir Çünkü benzer dereceler etkileniyor bu tutulmayla beraber Evet ilişkilerle ilgili sorumluluklarınız var 7. evinizde satürn olduğu için evlilikle ilgili yani bir yer değişimi yuva kurma gibi sorumluluklar taşınma olabilir veya Var olan ilişkilerinizin bitmesiyle ilgili de yine düzeninizde bazı dönüşümler söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Akrep Burcu'ndaki ay tutulması üçüncü evinizde olacak. Düşünceleriniz, hayata bakışınız, fikirlerinizde önemli dönüşümler var. Özellikle bazı anlaşmaların bitmesi ya da hani bir ticari anlaşmaya da karar verebilirsiniz. Bir sözleşme de olabilir tabii ki. Yakınlarınız, komşularla ilgili konular, kardeşlerle ilgili konular, akrabalarla ilgili ilişkiler bu ay tutulmasıyla aktifleşiyor. Yani onların hayatlarında, onların düzenlerinde bazı dönüşümler olabilir. Bu sizi etkileyebilir. Ee, yine kardeşler veya yakınlarla ilgili, akrabalarla ilgili bazı seyahatler gündeme gelebilir. Bir eğitime başlayabilir veya bir eğitimi tamamlayabilirsiniz ya da bir ticari konuda yine önemli bir karar alabilirsiniz sevgili başaklar sevgili teraziler ve yükselen borcu terazi olanlar Akrep burcundaki ay tutulması ikinci eviniz aydınlatıyor maddi konularda önemli etkiler altındasınız bazı stresler olabilir Tabii ki bunlar aslında bir buçuk yıllık bir de devam edecek kazançlarınız kendi ürettiğiniz değerler başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar Borçlanma konuları, kredi konuları, eşinizin kaynakları, eşinizle birlikte paylaştığınız paralar. Yani bu alanlarda bazı dönüşümler var. Ee, daha önce yapmış olduğunuz yatırımların sonuçlarını da alabilirsiniz. Artı ya da eksi. Yani kazançlar olabilir ama kayıplar da olabilir. Bazı harcamalar olabilir, masraflar olabilir. Veya borçlanabilirsiniz. Veya yani bir iş imkanı, para kazanma imkanı o söz konusu olabilir. Size ait mal varlıklarını değerlendirmeniz, satmanız, kiralamanız, dönüştürmeniz olabilir. Herhangi bir yeteneğiniz var, ürettiğiniz bir şeyler var. Hani Bunlardan maddi kazanç elde edebilirsiniz. Daha çok para konuları gündemde. Maddi konular, kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Maddi manevi. Bu güvenle ilgili konularda krizler de olabilir tabii ki. O nedenle kendinizi güvende hissedecek koşullarda eğer size güvensizlik veren durumlar varsa ya da zarar getiren konular varsa belki bunları biraz daha dikkatli ele almanız gerekiyor, gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor, muhasebe yapmanız gerekiyor, gelir gider dengeniz, bütçeniz, geliriniz harcamalarınız ihtiyaçlarınız hani buralarda önemli farkındalıklar olabilir Tabii ki önümüzdeki süreçte de e, bütçenizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz dönüşümler içerisinde olabilirsiniz sevgili teraziler Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar başroldesiniz ve en fazla etki siz alıyorsunuz Tabii ki e, birinci evinizde olacak bu ay tutulması her şeyden önce hem duygusal hem bedensel hem fiziksel olarak çok hassas olabilirsiniz kendinize özen gösterin yaptığınız faaliyetlerle İçinde bulunduğunuz durumlarla başkaları tarafından da daha fazla fark edilmeniz, dikkat çekmeniz mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 ile 30 derece arasındaysa bu tutulmadan çok güçlü etkiler alabilirsiniz. E, i̇maj değişimleri olabilir, fiziksel değişimler olabilir, yerde değişimleri olabilir, taşınmalar İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Satürn dördüncü evinizde ev kurmak, aile olmak, ev almak, satmak, ebeveynlerle ilgili konular, annenizle babanızla ilgili bazı sorumluluklar, evet gündeminizde olabilir. Kayıplar da olabilir. Çünkü bu tutuma krizlerle ilgili. Satürn de biraz zorlayıcı koşullar getiriyor, sorumluluklar getiriyor, yüzleşmeler getiriyor. Biz de duygusal olarak zorlayabilecek Konular da olabilir bunlar. O yüzden hem ailenize hem kendinize sağlık konularına daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız doğru olabilir. Bunlar alışkanlıkları olabilir. Örneğin belki bir ilişkidir, belki yer değiştirmeniz gerekiyor, taşınmanız gerekiyor. Kabullenişler gerekiyor hayatınızda ilerlemek için sıkı sıkıya tutunduğunuz, inat ettiğiniz bazı konularda. Dönüşüme direnmeden bunları kabullenmekte fayda var sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep burcundaki ay tutulması 12. evinizde. Bilinçaltınız hareketleniyor, biraz duygusal olarak zorlayışlar olabilir tabii ki. Ee, uyku sorunlarına dikkat edin. Ee, kendinizle ilgili önemli farkındalıklar olabilir. Gizli düşmanlıklarla yüzleşebilirsiniz. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. Hırsızlıklara falan dikkat edin çünkü Merkür ikizlerde gerilemekte. E, ilişkilere dikkat edin herkese çok güvenmeyin saklamanız gereken sırlar varsa bunları iyi sakladığınızda emin olun Çünkü gizli düşmanlıklar bu sırları biraz sizin aleyhinize çevirebilir e, ilişkilerde eşinizle ilişkilerde işbirliklerinde anlaşmalarda sözleşmelerde temkinli olmakta fayda var ve tabii ki sağlığınıza dikkat edin bu dönem aslında zararlı alışkanlıklardan kurtulmak işle ne bileyim sigara gibi alkol gibi bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak için iyi bir dönem Sağlıkla ilgili bilinçaltı çalışmaları, terapi, şifa çalışmaları için de çok iyi bir dönem. Arınabilirsiniz, hayatınızı iyileştirebilirsiniz, sadeleşebilirsiniz. Bunun için yüklerden kurtulmak gerekiyor. Bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Bu, bu tutulma. Biraz böyle hani kendi içinize döndüğünüzde, tefekkür ettiğinizde size önemli farkındalıklar da getirebilir Tabii ki sevgili, sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Akrep burcundaki ay tutulması 11. evinizde meydana gelecek bu tutumu Aslında daha önceden umut ettiğiniz başladığınız üzerinde çalıştığınız bazı projelerinizi hayallerinizi açığa çıkarabilir ve tamamlanmalar elde edişler söz konusu olabilir Evet bir projenin bitmesi ee, ve sonuçta kariyer alanınızda bir başarı maddi manevi gelirler ee, elde edebilirsiniz bu tutunmayla beraber sosyal çevreniz arkadaşlarınızla ilgili konuları aktifleşiyor bulunduğunuz ortamda özellikle ekip çalışmalarında ait olduğunuz gruplar içerisinde biraz daha hani krizler olabilir yüzleşmeler olabilir burada Belki bazı ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Maddi konularda sorumluluklar var. Çünkü ikinci evinizde satürn var. Hani Buna işle ilgili yatırımlar olabilir, bir proje olabilir. Veya ilişkilerle ilgili keyif için yaptığımız harcamalar olabilir. Maddi sorumluluklarınız var. Daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlar. Yani bu, burada... Hem kazançlar hem de bazı kayıplarla da yüzleşebilirsiniz. Yeni masraflar da çıkabilir bu tutulma enerjisiyle beraber. Geleceğe dair umutlarınızda dönüşümler var. Belki bazı hedeflerinizden yani sizin için gerekliliği kalmamış olabilir bu. Yani çok masraf çıkaran bir durumdur bu. Bir alışkanlığınızdır veya işte size artık yararı olmayan bir arkadaşlıktır ya da bir projedir. İştir. Hani buralarda bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. En fazla etkilenen e, sabit burçlardansınız. Bu tutulmada satürn burcunuzda olduğu için tutulmayla da direkt e, ilişkili olduğu için e, tabii ki etkileri arttırıyor. Akrep burcu sizin 10. eviniz. Geleceğinizi şekillendirecek önemli kararlar, kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz iş görev sorumluluklar aile ve aile büyükleri bu tutulmayla beraber aydınlanıyor ve tabii ki önemli dönüşümler var sorumluluklarınız artabilir Belki kendi işinizi kuruyorsunuz ve sorumluluk alıyorsunuz veya süre gelen işlerle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler varsa buralarda önemli dönüşümler olabilir İşten ayrılabilirsiniz bir yerde çalışıyorsanız Hani oradan ayrılıp kendi işinizi kurabilirsiniz veya kendi işinizi kapatabilirsiniz Emekli olabilirsiniz. Aile işiyle çalışıyorsanız, mesela aile işiyle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Toplumdaki statümüz evliliklerle ve ilişkilerle de ilgili olabilir, işbirlikleri ve ortaklıklarla da ilgili olabilir. Yani buralarda da önemli kararlar olabilir. Tabii ki anneniz, babanız, özel hayatınızdaki olgun kişiler, yaşlı kişiler, onların sağlık sorunları, onların sorumlulukları, onların hayatındaki bazı dönüşümler bu tutunmayla biraz hayatınızda baskılar yaratabilir bazı krizlerde de yüzleşebilirsiniz O yüzden hem kendi sağlığınıza da dikkat edin hem aile büyüklerine de dikkat edin sorumluluklarınızı ihmal etmemek gerekiyor Çünkü satürn burcunuzda ihmaller bu dönemde hatalı kararlar sizi çok fazla zorlayabilir Evet lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız tutulma derecesine göre etkiler değişecektir Tabii ki özellikle kişisel doğum haritalarınızda Güneş burcunuz Yükselen burcunuz 20-30 ve 30 derece aralarındaysa, 25 dereceye yakınsa bu tutuma sizi çok daha önemli bir şekilde etkileyecektir. Yer değişimleri de olabilir. Bunlar hani ilişkilerle ilgili, işle ilgili, bunun da bağlantılı olarak taşınmalar, yer değişimleri falan. Hani bunlar da söz konusu olabilir. Ya da yaşadığınız mekanlarda, evinizde falan böyle yapılandırmalar olabilir. Bununla ilgili bazı etkiler altında da olabilirsiniz sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Akrep burcundaki ay tutulması dokuzuncu evinizde olacak size Aslında güzel bir açıda ve yöneticisi Marsa burcunuzda olacak bu tutulma size hayata bakışınızda inançlarınızda düşüncelerinizde felsefelerinizde önemli açılımlar getirebilir biraz spiritüel bir tutulma Aslında ruhsal anlamda etkiliyor sizi sezgilerinizin güçlendiği bir dönem uzak hedeflerinize odaklanıyorsunuz ve Mars sayesinde biraz daha inisiyatif alıp harekete geçebilirsiniz. Yolculuklar var, özellikle uzak yolculuklar, yurt dışı seyahatleri tutulma ile beraber aktifleşebilir ve önümüzdeki hem bayın sayında hem de önümüzdeki özellikle birkaç aylık dönemde bir buçuk iki aylık dönem çok güçlü olacaktır bu etkiler. Bunları yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa yurt dışında okumak olabilir. Yerleşmek, yaşamak olabilir, seyahat olabilir veya uluslararası işleriniz olabilir. Hani Buralarda bu tutulma bazı artık içinde bulunduğu şartları olgunlaştırıp sonuçlar almanızı sağlayabilir. Akademik konular, eğitim, yüksek öğrenim, üniversite gibi konular ön planda. Bunun yanı sıra hukuksal işleriniz varsa, mahkemeler, davalar falan. Hani buralarda da bir süredir devam etmekte olan bir konunun sonuç vermesi ve bununla da ilgili bazı önemli farkındalıkların hayatımızda dönüşümlerin olması da mümkün sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.